Arkadaşlar, herkese merhaba. Uzun bir zaman oldu video çekmeyeli. Aslında videonun başlangıcında size video çekmediğim dönem hakkında konuşmak istiyordum ama inanır şu an onu konuşmaya vaktim yok. Merhaba. <gülüyor> Gün şu günlerde evdeyiz, yağmurlu günlerde dışarı çıkıyoruz. Evet, bugün gerçekten öyle bir plan evet. oldu. Dün ev o kadar güzeldi ki, dün plan yapmadık. Ama bugün çıkmaya karar verdik. Neyse artık yapacak bir şey yok. Aa. Bayağı da yağıyor da belki gideceğimiz yere yağmıyordur diye ümit ediyorum. Şimdi biz Mihdi bana almaya gidiyoruz. Mihdi bana belki videolarımı izlediyseniz doğum günü videosunu çekmiştim yanlış hatırlamıyorsam. O zamandan belki hatırlarsınız. Öyle işte bugün... Ay çok beyazladım. Kamera kullanmayı unutmuş. Bugün öyle bir yemek yemek için dışarıya çıkalım dedik. Fırsat buldukça ben burayı güncellerim artık. Yani umarım bugün bu videoyu uzun süre sonra çekeceğim. Kendime bir aparat da alamadım bu kamera için. Bugün yine elimde idare edeceğiz. Bu arada şarjım bitiyor yukarıda. Uzun süredir yok video çekmeyince yok. İki tane var ama bugün yeter mi bilmiyorum yani. Umarım yeter. Instagram'a da bir story atayım çünkü. Bu arada da video çekmem uzun süredir bekleyenler var. Arkadaşlar biz şu anda ilk geldik. Uzun süredir burayı beğeniyorduk ama gelmek bir türlü fırsat olmamıştı. Hazır böyle toplanıyoruz buraya gelelim dedik. Bu arada biz oturduk, siparişlerimizi verdik falan. Size de göstereyim neler sipariş ettiğimizi. Tabii telefonumuzda. Ben orman meyveli cheesecake aldım. Ablam Lotuslu aldı. Yuvancım sen ne aldın? Orman meyveli. Ama orman meyveli gelmedin. Hatırlıyorsanız orman meyveli de Evet, evet aynen. Kruvasan söyledi o da. Fırsat olursa biraz da etrafta çekerim. Çünkü çok keyifli döşenmiş gerçekten bu. Çok hoşuma gidip Şimdi şimdilik böyle oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Ve ufak ufak bir şeyler çekmeye çalışıyoruz. Kanka benimki de düz ama <gülüyor> bir şey söyleyeceğim, bunu sen söyledin, istedim sen <gülüyor> <gülüyor> aldın. Onu mu beğendin? <gülüyor> Kanka ben de alırım, problem yok. <gülüyor> tamam tamam, o zaman <gülüyor> istediğiniz gibi yiyelim. Aynen hepimiz oltadan yiyelim, bir deneyim kullanmamız lazım. Yok. Nasıl? Yetmez. <gülüyor> Dur biz, biz bunun tadına bakayım. Ya, bir, ya, şey tadına. Kanka, ben... tamam. bir de onun bakayım. O çok güzel gibi ya. <gülüyor> Bence de güzel Bu tarz yerlere gelince diyorum ki e, çeyiz bakarken falan çok detaylı düşünüyorsun ya bir yerde aslında ne kadar minik parçalar ne kadar şık gözüküyor. Çok kafa yorulmak lazım. Bu arada mesela belki şu çay altını görsem ben de bir şey hissettirmiyorum evet, ama burada gözüme güzel geliyor. Şimdi video çekerken de çay içimi sevmiyorum. Niye? Dişlerimi saracağım. Ben hala dişlerimi beyazlatmıyorum. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Biz takıcıya <gülüyor> beyazlattık. Bu arada bir şey var. söyleyeceğim. Hepiniz dişi beyazlattınız. Bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Dişler çok farklı diyor. Beyazlatma evet. sana. Evet. Benki kaç tane oldu hala eriyor. Seninki <gülüyor> beyaz diş <işte>, Benimki değil. <gülüyor> ya seninki de beyaz ama ben sana bir Bit terniyemciyle alakalı. Abla böyle bir ton daha sarıyor. Bak ben. De. Evet evet bir hafta kaldı evet biraz. bir tık daha kaldı benden de evet o yüzden ama emir olursun da ben benim yapamam. kafeden çıktık. Mihriban arkadaşına ufak bir ziyaret yapacakmış. Oraya geçiyoruz. Ondan sonra da belki eve geçeriz. Tam belli e -i -i. değil. Hala dışarıda yanılmıyor. Tır <gülüyor> Arkadaşlar işlerimiz bitti. Biz şimdi eve dönüyoruz. Video çekemiyorum. Acele etme. Ben sana bir Yola ben tam sizi tam bekliyorum. Başlayayım. başlayayım mı? Git git. Bir evet. zaman başlayayım ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anam. Elfrenin çekmemişsin. Çekmemişim. Ben de böyle biriyim. Olsun. Ne sürprizlerle doluyum. Neyse Allah'tan bayırdı diliz. Şimdi ben müzik açayım. İstediğim istediğim şarkı var mı? Yok. <gülüyor> tamam, Hayır arkadaki bir şey yok. Sen de bir yolculuk şu an. Uzandı, Tekrardan merhaba. Uh, nefes nefese kaldım. Şuraya koyalım. Şuradan beni bir göreyim. Video aldığımız yerden devam edebiliriz. Bugün liseden arkadaşım Ece'nin doğum günü. O yüzden ona ufak bir sürpriz yapalım dedik. Bugünden beri onun koşuşturması var. Şimdi Hale'ye almaya gidiyorum. Ondan sonra pasta bakmamız gerekiyor. Sonrasında da Ece'ye geçeceğiz. Yine sizi koyacağım yerim yok tabii ki. Şöyle iyi gibi her ne dersiniz? Hadi bir an önce çıkalım çünkü baya geciktim. Bu video baya baştan sona lise arkadaşlarımla oldu. Hale de benim liseden arkadaşım. Ece de aynı şekilde Mihriban da. Biraz müzik açalım o zaman. Değil çok sessiz sakin ortalık. Alo halicim, kapıdayım. Hadi gel kamerama selam ver. Nasıl geçti hafta sonu? Güzel geçti. Ale bu arada nişanlanıyor. Annemin sorularını biliyorsun annemi. Yani anne soruladı. Ne lazım sorular soruyor kanka. O yüzden annemle muhabbet ettik. Aynı şey yüz defa soruyor değil mi? Yüz defa soruyor. Kimseye aklına gelmeyecek şeyleri soruyor. Evet. Ee ne yaptınız diyor mesela. Evet. Anne oturduk. Ee ne yaptın? Ne yaptınız? Nasıldı? Ay, ne yemek yaptı? Hani, ne yediniz? Hadi bakalım pasta almaya. Her şeyi tamamladık şimdi. Ece'ye gidebiliriz. Sonunda. Buraya bakayım. Şuraya müzik ayarlayalım. öyle çıkalım. Telif gelsin telif. Evet. Alı parça parça ayarsan telif <gülüyor> yemez. <gülüyor> Neydi ya? Aynı son bir tane şey dinliyordum böyle çok böyle duygusal ya. Bazen. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Bu bayağı damar da. Dönetime yoktu ya. O kadar zor geldim ki. Buraya alışınca gelesin yani. Evet. Ya. Böyle bir şey oluyor, gidince gidesin gelmiyor. Yani ya. Şimdi <gülüyor> geleceğim evet, üniversite yılları gibi oldu. Ayşe hali İstanbul'a <gülüyor> evleniyor. Evet, İstanbul'a gideceğim. O bir yanım üzgün, şey. bir yanım mutlu. Aynı <gülüyor> kaderime, <son durakları>. Biraz <gülüyor> elbelerim zaman. TikTok evet. takip ettiğimden beri böyle şarkılar dinliyorum. <gülüyor> Bunlar ya modu dur. Ya Ece'nin. Ee, ona gelip video çekeceğimden haberi var Ama doğum gününü kutlayacağımızdan haberi yok Aile'den haberi yok Hali bu arada İstanbul'da falan biliyor Açalım Hayat, kamerayı, kamerayı da ver bana Kapıyı çal Ayak sesleri İyi ki dostum Ece <gülüyor> Tek elimle şey, Garsonluk becerilerim şu an tek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> elle. Ben, ben tutayım. Tut. Ee, Ece, Hale. Gerçi Hale ile yolda birazcık <gülüyor> tanıştım. Ee, biz ne kadar oldu? sekiz sene. Daha fazla. 1'den dört yani biraz. Sekizden fazla. Aynen. Aynen. Daha fazla. Dokuz sene yani, falan herhalde. Bakın. 9 senelik bir arkadaşlığımız var. Evet. Tabii zaman zaman görüşemediğimiz oldu çünkü evet. okullar, okullar araya girdi falan derken. Aynen. Çünkü de benim olduk. video çektiğim ilk zamanlar mesela hiç, hiç biriniz yoktunuz evet. O dönem yoktu yani. Aynen. Eskisi gibi Doğru. tekrar görüşüyoruz. Değil. Sadece 14 Şubat'ta doğmak nasıl bir his? Evet. Ben 14 Ay, Şubat. Ben 14, Şubat'ta 14, Şubat'ta 14 Şubat'ta doğmak evet. nasıl bir his? Aynen. 14 Şubat'ta doğmak güzel bir his aynı anda. Yani 14 de... sistem etmem gerekiyor. Bu doğum günü partisi kaç kişiyle başladık? 3 kişi eksiyiz şu evet. evet, 6, 6 5 kişiydik. 5 kişiyle yola çıktık şu an geriye 2 kişi kaldı. Ha. Kalan kızım şu an videoyu izliyor. Böyle 3 kişi kaldık. Altın. Aynen. Evet. Yine böyleydik, böyleydik yani. Başladık. Bu kadardık zaten. Sen canım benim, tekrar iki doğdun. Görüşmek üzere çok, çok Kutuyuyla tekrar fotoğraf çekip Instagram'a atacağım. <gülüyor> şimdi biraz daha fazla kılacağım ben. Tamam. Güle güle kullan. <gülüyor> desen de onu takacağım deme sen. De tak, o yüzden sen her gün ya. takacak gibi düşünüyorum. Takılıyorum ya. ben. Tak bugün üstünde beğendin ya. Bir dahaki senin de onu alırız. Ablam diyor ki ben de bordosundan aldık senin dedim ki aynı seriden. <gülüyor> <gülüyor> mağaza <gülüyor> gibi. Aynı çantayı alıp şu duruyor. Tamam. Hadi çantaları da şans tanıyın yani. Her hadi zayıf. artık çık atır. Kümerden. Görüşmek Tekrar üzere. üzere. Tekrar iyi mi? Girmem. Ay ama üşüyecek. Abla sen yola eee, çık ben aynen. açarım. Doğasın. Bak nasıl inat. Nasıl girmiyor? <gülüyor> Dondun. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şey, abadaların böyle bir adeti var. Yandır mı biliyorum. Olabilir. Bahçeye kadar mı? İşte. Çünkü her seferinde yapıyor. Kültürüni yapıyor. Ne aç? Demet Akalın bir daha, bir daha. Daha bir kelime bilmiyorum bence bu şarkıdan. Biliyor musun? ya çok çaldı. Bekleyeyim biraz. Belki duyunca hatırlarız. Biz tek başına eğlenebiliriz <gülüyor> Artık videoyu burada bitirebilirim. Açıkçası neler çektim bilmiyorum. Editlerken bakacağım. Uzun süredir de video çekmediğim için e, belki eskisi kadar e, aktif bir şekilde video çekememiş olabilirim. Bundan sonra elimden geldiğince burayı daha aktif kullanmaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Gecikmeden yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.